Global Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu ihracat teşvikleri konusunda uzmanlaşmış, ihracat yapan, ihracat yapmak isteyen firmalara teşviklerin alınması kısmında profesyonel hizmet vermektedir. 22 yılı aşkın deneyimini kullandığı CRM programı ve bununla entegre çalışan yapay zeka sistemiyle birleştirerek hizmet veren ilk danışmanlık firmasıdır. Müşterimize diyoruz ki senin bir yıl içerisinde hedeflerin neler? Sözleşme yaptığı anda bizimle müşteri bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Kullanıcı adı şifre üzerinden ne aşamada olduğunun sürecinin tamamını kontrol edebiliyorlar online olarak. Konusunda uzmanlaşmış ekibi ve bugüne kadar sonuçlandırdığı yaklaşık 30 bin aşkın devlet teşvikleri, hibe projesi ile kendi alanında sektördeki en iyi firmalar arasında prestijli bir yer edinmiştir. ihracat etmek istiyorsanız reklam ve tanıtımını da yapmak zorundasınız. Türkiye'deki işte 130 dediğimiz K kartta çok ciddi markalarımız var bizim danışmanlık yaptığımız.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 Kobi Türkiye